Herkese merhabalar. Ben Hüseyin Ocak. Bu videoda sizlere yine Aleyna Çakır hakkında gelişen son olayları aktaracağım. Bildiğiniz üzere dün gece geç saatlerde Müge Anlı'nın dosyayı kapatma kararı aldığına ilişkin birkaç haber yayıldı sosyal medyada ve bu haberden sonra Twitter'da Müge Anlı ve Aleyna Çakır olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Büyük bir takipçi kitlesine sahip insanların yaptığı paylaşımlardan sonra Müge Anlı'ya karşı halk taraf aldı. Ve Müge Anlı'nın bu dosyayı kapattığını düşünerekten Müge Anlı'ya artık güvenmediklerini beyan ettiler. Fakat bütün bu olaylar hızla yayıldıktan sonra Müge Anlı ertesi gün yayınına yine Alena Çakır'ın ailesini konu aldı ve bir takım açıklamalarda bulundu. İnsanların acılarını yaşamalarına müsaade edelim diyerekten konuşmaya başlayan Müge Anlı, bu olayın peşini bırakmayacağını, eğer bu olayın peşini bırakacaksam da büyük bir namussuzluk olur dedi. Yani Müge Anlı yaptığı açıklamada bu olayın peşini bırakmayacağını ve dosyayı da kapatmayacağını bir kez daha tüm Türkiye'ye duyurmuş oldu. Öte yandan Müge Anlı'ya atılan birkaç yorumu değerlendiren Müge Anlı, ben hakim veya savcı değilim, ben gazeteciyim, yapabileceğim en büyük şey olan delil toplamakla meşgulüm. Yani Müge Anlı'ya da hak veriyorum bu konuda çünkü yapmış olduğu şey aslında bir cinayetin aydınlatılması için veri toplayıp bunu ilgili makamlara ulaştıran birisi. Buradan yola çıkacak olursak da eğer kısa süre içerisinde birçok görgü tanığının ve delile ulaşılmasının ardından bu olayı tüm Türkiye'ye duyurmuş bir insandır. Fakat bazı haber kanalları ve bazı yayın organları Müge Anlı'nın bu dosyayı kapattığını ve bu olayın kapandığını vurguladı halka. Bütün bu açıklamalardan sonra insanlar yeniden Müge Anlı'yı destekleyerek tüm Türkiye senin yanında yeter ki bu olayı aydınlat Müge abla diyerek birçok tweet atıldı ve yine aleyna çakır olayı tüm Türkiye'nin gündemine Twitter'da birinci sıradan girdi. Ben Hüseyin Oçak. Bu konuyla ilgili gelişmeleri kanalımda aktarıyorum. Eğer Aleyna Çakır olayındaki gelişmeleri anında öğrenmek istiyorsan aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinde aşağıya yorum olarak bırakmayı unutma. Öte yandan Aleyna Çakır hakkında çekmiş olduğum videoları ve buraya bir tırnak açmak istiyorum. Aleyna Çakır hakkındaki çektiğim videoları birçok Haber organlarından derlediğim haberleri kısa ve öz şekilde sizlerin anlayacağı şekilde sıkılmadan dinleyeceği üzere derleyip sizlere aktarıyorum. Bu videoları da ulaşmak için de yukarıdaki kartlar vasıtasıyla o videolarımı izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.